arkadaşlar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. E, bugün sizler birlikte Brostar soru-cevap yapacağız. Peki sizce buradaki e, yani Brostar hangisi? Normal Brostars. Evet çok kolay. Tabii ki de bu yani bu. Şimdi ne olacak? Bu da Brostar Skuiz arkadaşlar. E, yeni uygulamamız bugün de bundan bahsedeceğiz. E, burada soru-cevap var böyle. Mesela hangi skin e, 300 taştır falan filan. Örnek olarak uygulamayı indirmeden önce ben e, bu tür soruları gördüm. Yani karşımaylıktı. Şimdi burada e, şey diyor adını yaz diyor. Adını yaz diyor. Yazalım bakalım adınızı. Ege yazayım ya. Ege. Ve başlatıyorum. Başlattım. Tım. Tamam. Şimdi. Şurada e, profil var. Sonra şurada krallar diye bir şey var. Neyse artık. Bu ne? Yarışmaya başla. Yarışmaya başla dedik. Evet. Şimdi. Ee, 900 Reklam var. Bir saniye. Tamam. Ee, 950 taş kaç liraya satılır? Diyor. Ee... Kaçtı ya? Galiba... 300. 300. Evet 300. Bir basayım. 350 diye atılıyorum ben. 349. 99 değil miydi ya? Aaa. Cevap doğru. <gülüyor> i̇şte ya. İşte böyle ee, Oyunda kaç tane destansı vardır? Diyor. Oyunda kaç tane destansı vardır? Evet. Güzel soru. Şimdi 6 Yanlış mı? Yanlış dedi. Ee, savaş topunda uzatma hali hiç normal bir maç ne kadar sürer? Hemen bakalım. Şöyle Şu anda hatırladığıma göre. Evet. 2 dakika 31 saniyeye tıkladık arkadaşlar. 2 dakika 31 saniye bakın. Şöyle doğru cevabı. Verdik yine. Bir tane yanlışımız var. iki tane doğrumuz var. Güzel gidiyoruz. Ee, taranın mermi doldurma süresi profilinde ne kadar diye gözükür. Yavaş. Var. Ee, şöyle. Taran'ın memnun olduğunun süresi profilinde ne kadar gözükür diyor. Evet. Şimdi. Yani benim ee, taram var şu an. Daha yeni çıkarttım. Bence yavaş ya. Normalde değil. Bence. Bastım yavaş. Aa doğru. Doğru doğru. <gülüyor> doğru. 3 doğrumuz var. 1 yanlışımız var. Bu karakterin adı nedir? Allah aşkına dünyanın en kolay sorusu bu olabilir bile arkadaşlar. Tabii ki de B yani. Kesinlikle Frank ya bokun. Şaka yaptım. B tabii ki de. Frank'e mi tıklayacaktım? B doğru cevap. Bu karakterin adı nedir? Aa Frank dedim. Frank geldi. <gülüyor> Çok güzel. Frank dedim. Frank geldi basalım. Evet. 5-6 doğrumuz oldu şu an. Yine doğru. Kardeş bu karakterin adı cindir yani. Ne olacak? Şöyle hemen gene diyor bakın. Gene, gene, gene. Gene yazıyor. Gene bastım gene. Gene, gene, gene. gene. Doğru. Crow. Evet. Sen e, sarı Sarısan Anka Crow tıkladım ve doğru Anka Crow. Sanki ben bilmiyorum. Evet bu karakterin adı nedir? Mortis var Spike seçeneği, Jin ve Daimon Mike tabii ki yani. Ne olacak? Cevap doğru. Biliyoruz. Yükte. Bu karakterin adı nedir? Primo canım, Primo. Primo. Prim kesen bir Primo. Şurada hemen. El Primo'yu bom. Ve doğru cevap, evet. Yine doğru. Benden iyi kimse yapamaz bu gibi. Şaka yaptım şaka. Zaten kolay yani, Barley. Barley'in eski görüntüsüne bakar mısınız? 2017'deki Brawl Stars, 2018, pardon. Evet. garson bir barley neyse Aa kesinlikle Mister P ya değil mi? <gülüyor> neyse. Neyse gerçek cevabı söyleyeyim. Ciddileşelim artık. videomuz uzuyor çünkü. Doğru cevap. Bu karakterin adı nedir? Max'e ne olmuş böyle ya? Çok tatlış bir şey olmuş arkadaşlar. Max'e baksanıza. Böyle bebek yüzü var karakterde bakın şurada bak evet tabii ki de Mac Ziyan'ı Mac <gülüyor> doğru neyse ee, hangi karakter rakiplerini hangi karakter rakiplerini yavaşlatır evet resimli bir soru gelmedi her şükür ee, Nani yavaşlatamaz 8 bit kardeş yani burada şöyle bir var bir yavaşlatır. Cevap doğru. He. Evet, bu karakterin adı nedir? Edoş, Edgar tabii ki. Evet, cevap yine doğru. Bayağı doğrumuz var ya. Sadece bir tane yanlışımız oldu. Bu karakterin e, adı nedir? Ember'ın. Yani. Embra bastık. Ya bu quiz çok kolay ama. Falan yani. Easy. Easy bir şey. Bu karakterin adı nedir? Şuna bak. Poğaça yanaklı. Lul tabi ki. Kim olacak? Aha. Doğru. Evet. Search. Search bu da. Bu kadar niye kolay yapıyım? Evet. 2. doğru. Şöyle. İkincisini de doğru bildik. Evet. Oyunda kaç tane destansı karakter vardır? Soru. Oyunda kaç tane destansı karakter vardır? Kolay bence. Ee, 6 dedim. 7 dedim. Bu soruyu yanlış bilmiştim. İlk sorumuz. Tabii. Tabi. Iı, Karış 5 değildir herhalde yani. 7. <Gülüyor> doğru. Yine doğru. Yine doğru. Oynuyorum ha. Eee şöyle. Bakın. İlk önce size göstereyim. Sonra okuyun. Neyse. Ee, Gale karakteri Otis'in kullandığı karaktere kaç puan hasar verir? Yani 110 alması lazım. Daha veremez. Eee <Gülüyor> doğru. Doğru. Oynuyorum oynuyorum. Puralastik iyice. 110 hasar verir tabi ne verecek? Ee, hangisi Nani karakterinin kostümüdür? Hangisi Nani karakterinin kostümüdür? Ee... Bu soruyu anlamadım. İpucu al diye bir şey var şurada yukarıda. şu ampul bu yüzden ben ipucu ala basacağım ver ipucunu ya versene Bakın e, 3 saniye var 4 saniye var 11 saniye var 5 saniye var Sallasam mı acaba bilmiyorum gerçekten Gerçekten bilmiyorum. Salladım. Sonucu görüntülenmiyor diyor. Atla dedik. Evet. 5 puan kazandın diyor. Atla şunu ya. Reklam falan istemiyorum. Evet. 5 puan. Kazandık. Salladım. Doğru çıktı valla. Küfür edeceğim şimdi. Reklam reklam reklam yeter çek git. Krallara bakalım. Krallar ne ya krallar böyle. Çok reklam var ya. Box Simulator gibi. Der oyundaki gibi. Anlam veremedim ama krallar diye. Primo var, benim profilimde verilen de Crow var falan. Boss, Brosta's logosu. Neyse profilime girelim. Kendi profilimiz. E ee, Şöyle. Evet. Ege. Ege. En yüksek puan 210. Toplam puan 2 Toplam puan 210. Şöyle. Mesela menüye dön diyelim. Ee, evet arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuz da bu kadardı yani. Başka da çözecek soru yok zaten. Hani gelmiyor. Şarjım da 59'a inmiş ya. Bayağı iyi yiyor yani öyle böyle değil bu da uygulama. hani Çok akünüzü bitirir söyleyeyim. Neyse arkadaşlar e, bu tür Brawl Stars'ın e, çakmalarından veya e, kutu simulatörlerinden veya QViz'lerinden, soru cevap e, uygulamalarından, AFK indirimimi istiyorsanız. Yani bunu gerçi bilgisayarda da çekebilirdim de ekran paylaşımı yapamıyorum o yüzden telefondan göstermek zorunda kaldım. E, neyse arkadaşlar hani... Şuraya bir tane video bırakıyorum. Şuraya da bir tane video bırakıyorum. Şu iki tarafa. Ortaya da kendimi bırakıyorum. Kanalı bırakıyorum yani. Neyse bay bay. Videoyu da like unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın.